Merhabalar 24 Ocak tarihinde cesaret, savaş, mücadele gezegenimizi mars yay Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. Bu videoda Mars'ın Oğlak Burcu transitinden bahsedeceğim. Çok kısaca burçları neler beklediğinden bahsediyor olacağım. Önemli bir etkileşim özellikle Venüs, Mars, Merkür gibi gezegenlerin burç değişimleri, enerji değişimleri ve retroları bizi kişisel yaşantılarımızda en çok etkileyen göstergelerden doğrudan tesirlerini bu geçiş esnasında hissedebiliyoruz. Bu nedenle buna ilişkin bir video çekme gereği duydum. Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun yanı sıra bu süreçlerde neler yaşıyorsunuz? Ay düğümleri burç değiştirdi, yengeç burcunda bir dolunay yaşadık. Uranüs retrosu bitti, çok ağır ve e, yoğun enerjilerden geçmekteyiz bu süreçte, sizler neler yaşıyorsunuz kişisel yaşantılarınızdan, e, özür dilerim. lütfen yorumlarda paylaşırsanız, çok mutlu olurum arkadaşlar, evet, ne dedik, 16, pardon, 24 Ocak ve 6 Mart arasında Mars Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak, daha öncesinde Mars yay burcunda ilerliyordu özellikle bizim hareket kabiliyetimiz daha çok dokuzuncu ev konularında etkiliydi nedir bunlar hukuksal meseleler hayat inançlarımız görüşlerimiz fikirlerimiz değer yargılarımız etik ve ahlaki değerler bize göre doğru olan veya yanlış olan konulara ilişkin yargılarımız bunu yanı sıra baktığımız zaman ee, aynı zamanda e, yay burcu değişken bir burçtur ve biliyorsunuz ateş elementidir. Dolayısıyla burada fikirlerimizin çok sık değiştiği. Ne istediğimizde tam olarak karar veremediğimiz, bir adım atacakken vazgeçtiğimiz, vazgeçerken tekrar adım atmaya karar verdiğimiz yani biraz dengesiz bir ruh hali içerisinde bulunmuş olabiliriz. Bazen çok büyük istek ve tutkuyla hareket etmek isterken bazen de tamamen melankolik bir ruh haline bürünmüş de olabiliriz Mars'ın bu geçiş esnasında özellikle değişken burçların yani ikizler, ee, i̇kizler, yay, başak ve balık burçlarının e, biraz sert etkilendiği ve bolca kafa karışıklığı yaşadığı bir süreç olmuş olabilir. Şimdi ise Mars, Oğlak Burcu'na geçecek. Mars'ın Oğlak Burcu'nda güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Enerjimiz daha yüksek bir noktaya gelecektir. Potansiyelimizi gerçekleştirmek adına daha hevesli, daha istikrarlı ve daha kararlı olacağız. Daha olumlu bir pozisyonda olacak aslında Mars bu bağlamda baktığımız zaman. Oğlak Burcu astrolojide de 10. ev ile ilişkilidir. Toplumsal statümüz ve tepe noktasıdır harita, haritanın. Dolayısıyla biraz insanların gözünde nasıl gözüktüğümüz, kariyer hayatımız, geleceğimiz alakalı atacağımız adımlar, itibarımız, imajımız, insanlara sunduğumuz o tablo neyse buna odaklanacağımız bir süreç olacaktır. Özellikle kariyer hayatımızla alakalı, üstlerimizde olan ilişkilerimiz, resmi kurumlar ve devletle alakalı işlemler, belki otorite konumundaki kişilerle alakalı hızlı gelişmelerin olacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Mars bizim e, hareket potansiyelimizi ve hareket etme biçimimizi gösterir. Dolayısıyla Mars oğlak burcuna geçtikten sonra biraz daha bir oğlak edasında yani daha öncü, daha lider, daha cesur ancak aynı zamanda kararlı, sabırlı ve e, eylemlerinin sonucunun neticesini göze alan, e, bunun sorumluluğunu almaya niyetli ve gönüllü olan bir tutum sergileceğimizi gösterir. Burada disiplin çok önemli olacaktır. Sorumluluklar ön plana çıkacaktır. İnsanların gözünde rekabetçi bir tutum sergilerken, tuttuğumuzu koparmak isterken hak ettiğimiz noktaya dair birilerinin bizim hakkımızı vermesinden ziyade hakkımız olanı bizim gidip almamız gereken bir süreci ve bu konudaki motivasyonun da aslında mevcut olduğunu gösteren bir etkileşim Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki transiti. Ee, özellikle tabi burada devletler, ülkeler, e, ülkelerin yönetimleri gündeme gelecektir Mars'ın Oğlak Burcu esnasında. Bazı liderlerin cesur ve sert çıkışları ile karşı karşıya kalabiliriz bu süreçte. Askeri e, olaylar, savaşlar, e, askeri müdahaleler... Ee, ön plana çıkacaktır. Ee, burada bazı devletlerin dediğim gibi restleşmeleri söz konusu olabilir. Mars'ın Oğlak Burcu transit esnasında herkes kendi gücünden emin bir şekilde kendi alanını müdafaa etmeye çalışacaktır. Aynı zamanda burada askerlik ve e, kolluk kuvvetleriyle alakalı konular da gündeme gelebilir. Mars bizim cesaretimizi ve cesaretimizi nasıl ortaya koyduğumuzu ifade eden bir gezegendir. Bu noktadan <gülüyor> Aslında oğlak enerjisiyle beraber gözü kara bir şekilde olayların içerisine kendimizi atabileceğimizi ancak buradan da kolay kolay çıkmayacağımızı yani vazgeçmeyi niyetimizin olmadığını da gösteren bir etmen Mars'ın oğlak burcu geçişi. Çünkü oğlak burcu eylemlerinin sonuçlarını bir şekilde göze alır ve bu konudaki yeterli emeği gösterme noktasında da isteklidir azimli ve inahçıdır. Yani tıpkı e, iki köprüde karşılaşan keçinin hikayesinde olduğu gibi herkes kendi yolunda ilerlemek isteyecek. Herkes kendi aklı olduğunu kabul edecek. Herkes bu yolda e, canını ortaya koymaya e, hevesli olacak. Yani vazgeçmeye pek niyetimiz olmayacak. Yani ölmek var dönmek yok dediğimiz tabir aslında bu süreçte kendisini gösteriyor. Güç e, çok ön plana çıkacak. Otorite çok ön plana çıkacak. Hepimiz e, güç arayışı içerisinde olacağız. Haritamızın oğlak burcunu temsil eden alan Direnç aynı zamanda sabır ve sebat kavramları da yine Mars'ın Oğlak burcu transiti esnasında çokça konuşacağımız konular olacaktır. Risk ve krizleri göze alıp bu risk ve krizlere mantıklı ve uzun vadede çözüm yolları sağlayan bir strateji belirleyeceğimizi gösteriyor aslında Mars'ın Oğlak burcu transiti. Burada zaman zaman rekabet enerjisi ve düşmanlık enerjisi ile de karşı karşıya kalabileceğimiz ve bununla alakalı da savaşmaktan kaçınmayacağımız bir görünümü işaret eder. Özellikle kariyer hayatımızda sosyal statümüzde güçlü olmak, ön planda olmak, yönetici konumda olmak, söz sahibi olmak ön planda olacaktır. Bazen duygusuz ve soğuk bir tutum sergiliyormuş gibi gözükebiliriz bu alanlarda. Ancak asıl yapmak istediğimiz şey hak ettiğimiz gücü elde etmek, hak ettiğimiz konuma ulaşmak olacaktır. Burada ikili bir ilişkilerde biraz daha güven teması ön plana çıkabilir. Çok kolay kolay herkese sıcak ilişkiler kuramayabiliriz. E veya kurduğumuz ilişkiler gerçekten çok tutkulu olacaktır. Çünkü belli bir aşamadan geçmiş, belli bir güven tesisi sağlanmış olacaktır gibi gözüküyor. Evet Mars'ın oğlak burcu geçişi. Kısaca bu şekilde zaten Mars'ın transitlerini yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Çok kısaca şimdi 12 burcu neler bekliyor bu transit esnasında bunlardan bahsedip videoyu tamamlayacağım. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. Mars 10. evinizde özellikle oldukça rekabetçi olacağınız, tuttuğunuzu koparmak isteyeceğiniz, düşmanlarınızı alt etmek isteyeceğiniz ve kariyer hayatınızla alakalı cesaret gösterilmesi gereken noktalarda kendi yönetici gezegeninizin güçlü bir konumda olmasından mütevellit artık isteklerinizi net bir şekilde ortaya koyacağınız bir süreç başlıyor olacak. Bu hususta otorite konumundaki kişileri karşınıza almaktan da çekinmeyecek gibi gözüküyorsunuz. Oldukça hırslı ve azimlisiniz. iş girişimleri açısından faydalı bir süreçte olacaksınız. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Mars'ın Oğlak Burcu geçişi 9. evinizde etkili olacak. Bu da özellikle fikirlerinizi ideallerinizi e, ifade ederken oldukça inatçı bazen fanatizm boyutuna giden bir yaklaşımda olabileceğinizi göstermekte. Seyahat gündemleri ön plana çıkabilir Mars'ın bu geçişi esnasında. Bunun yanı sıra hukuksal konularda hakkınızı aramak, hak ve adalet arayışınızla alakalı da ciddi bir e, mücadele içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. E, burada hak arayışları adına da e, şanslı bir süreçte olacaksınız. Güzel bir süreç dilerim hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçlarım. Mars'ın oğlak burcu geçişi 8. evinizde etkili. E, bu konu biraz zorlayıcı olabilir. Travmalarımız, geçmiş yargılarımız, e, bilinçaltımız devreye girebilir. E, bunun yanı sıra para trafiğiyle alakalı, para giriş çıkışıyla alakalı da hızlı gelişmeler olabilir gözüküyor. İnsanlardan destek beklediğimiz alanlarda eğer destek göremezsek bu konuda sanki bir savaşçı gibi küllerinden yeniden doğan bir e, Anka kuşu gibi harekete geçmek, kendi hayatının yönetiminin komutasını eline almak adına bir takım sert girişimlerde bulunacağımızı söyleyebiliriz. Bunu öncelikle geçmiş yargılarımızı kırarak başlatabiliriz. Bu konuda bizi geri tutan durumlar varsa bunları kırarak başlatabiliriz. Ve bu belki dışarıdan çok da belli olmayabilir gözüküyor. Bunun yanı sıra kime ne kadar güveneceğinize artık karar vereceğiniz, bu konuda yaş tahtaya basmayacağınız bir süreçte ortaya çıkacaktır. Güzel bir dönem olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yengeç burçları Mars'ın 7. elinizden geçişi ikili ilişkiler alanında bir harp alanı olduğunu gösteriyor. Özellikle burada ilişkiyi başlatmak, ilişkiyi devam ettirmek, ilişkiyi sonlandırmak adına bir motivasyonunuz olacağını söyleyebilirim. Çok hızlı ilişkiler başlayabilir. Partnerinizin cesur ve zaman zaman rekabetçi tutumuna ayak uydurmanız gerekebilir. İlişkide partnerinizin hayatındaki hızlı gelişmelerle meşgul olabileceğiniz bir süreç başlıyor olacaksınız. adınıza bol şans diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları Mars'ın 6. elinizden geçişiyle beraber günlük temponuz yoğunlaşıyor. Koşturmacalarınız artıyor. Ee, belki de o kadar hızlı geçecek bu, bu süreç ki e, anlayamayacaksınız nasıl geçtiğini. Ee, bir şekilde bir hengame içerisindesiniz. Belki spora başlıyorsunuz. Belki günlük hayatınızda fiziksel olarak çok aktivite sağlıyorsunuz. Zaman zaman beraber çalıştığınız iş ortamınızdaki kişilerle gerilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bunun yanı sıra biraz sağlık ve bağışıklık sistemine ilişkinde dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır. Güzel ve keyifli bir dönem olsun. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Başak Burçları. Mars'ın Oğlak Burcu Transiti 5. evinizde etkili olacak. Bu da aşk hayatınızı hareketlendiriyor. Tutkuyu, heyecanı gerçekten hissetmek isteyeceksiniz. Ancak bunu hissetmek isterken aynı zamanda güveni de e, ön planda tutacağınız bir süreç sizin için etkili olacaktır. E, burada yeni aşklar başlayabilir. E, mevcut ilişkinizde e, ilişkinin tutku boyutunu artırmak isteyebilirsiniz. E, burada e, cinsel isteğinizin artabileceği bir süreç başlayacaktır. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak çocuk sahibi olmak noktasında e, aksiyon almak gibi e, eylemler de söz konusu. Yaratıcı projeleriniz ve girişimleriniz adına da e, hız kazanacağınız bir süreç olacaktır. Daha çok eğlenmek isteyeceksiniz, daha çok hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz ve bu konuda da bir takım fırsatlar karşınıza çıkacaktır sevgili başaklar. Umarım güzel bir dönem olur sizin için. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili terazi burçları Mars'ın oğlak burcu transiti haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle eviniz, yuvanız, aileniz aile içerisindeki büyükler aile içerisindeki huzurla alakalı kavramlar ön planda. Zaman zaman bir takım huzursuzluklar yaşanabilir. E, kişisel menfaatler veya kariyer hayatınız, geleceğinizle alakalı alacağınız kararların ailenizin menfaatleriyle çatışması söz konusu olabilir. Bunu yanı sıra ev taşımak, evde tadilat yapmak, evle alakalı durumlarda artık aksiyon almak adına da Fırsatlar yakalayacağınız bir süreç, bir şekilde otorite sahibisiniz, herkes sizin ağzınızdan çıkacak cümlelere bakıyor olacak e, bu aile düzeni konusunda. Varsa e, büyüklerle, otorite figürleriyle çatışmaya girmemeye gayret göstermeniz yerinde olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili akrep burçları. Mars'ın oğlak burcu geçişi üçüncü evinizde etkili olacak. Çok sivridirsiniz, Dilinizin kemiği yok bu süreçte. Ee, gerçekten ne istiyorsanız onu net bir şekilde ifade edeceğiniz, e, insanları zaman zaman kırmaktan çekinmeyeceğiniz, bazen düşünmeden konuşacağınız bir süreç olacaktır. Önemli anlaşmalar, teklifler ve görüşmeler karşınıza çıkabilir. Bunun yanı sıra e, trafikte çok fazla zaman geçirebilirsiniz. Özellikle trafik kazalarına karşı hız ve aceleye e, karşı dikkatli ve temkinli olmakta fayda olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları Mars'ın oğlak burcu geçişi Para trafiğinizi etkiliyor Ciddi paralar hesabınıza girebilir Ciddi harcamalar yapabilirsiniz Harcamalarınız konusunda biraz daha dikkatli olunması Gereken bir süreç Artık kendi değerinizin farkındasınız Ne hak ettiğinizi biliyorsunuz Bu hakkınızı sökesek alma konusunda da Çok net olacaksınız Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda Artık ederiniz neyse onun karşılığını Bulma noktasında motivasyonlarınız olacak Gözüküyor umarım keyifli bir dönem olur Sizin adınıza görüşmek üzere hoşçak them. Merhaba sevgili oğlak burçları. Mars'ın burcunuza geçişiyle beraber e, her zamankinden daha dobra, her zamankinden daha cesur ve daha girişken olacağınız bir süreç ortaya çıkacaktır. Çok aktif olacağınızı söyleyebiliriz. Zaman zaman agresif tutumlar sergileyebilirsiniz. Zaman zaman kırıcı olabilirsiniz. Fiziksel anlamda mutlaka aktif olmanız gereken bir süreç. E, bu dönemde eğer e, çok fazla hareket etmiyorsanız hayatınıza hareketi katabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Bu enerjiyi atmak adına çok daha faydalı ve verimli olacaktır. İsteklerinizi net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz, çekinmiyorsunuz, cüretkarsanız e, belki bugüne kadar beklediğiniz konularda artık aksiyon almaya başlıyorsunuz sevgili oğlaklar. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Mars'ın oğlak burcu geçişi haritanızın 12. evinde etkili olacak. Biraz bu alan tabi e, atıl kaldığımız bir alan. Aslında atıl kalmaktan ziyade fiziksel anlamda Mars etkisini taşıyamadığımız bir alan. E, dolayısıyla pasif bir enerjinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu enerjiyi ruhsal çalışmalarda spiritüel çalışmalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten içinizde bir motivasyon, içinizde bir ateş yanacaktır. Ancak bunu belki fizik dünyasına yansıtmanız zorlaşacaktır. Gizli düşmanlıklara karşı temkinli olması gereken gizli ilişkilere karşı dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır. Burada belki de arkanızdan bir takım işler çevrildiğini fark edebilirsiniz. Aslında ilahi bir kurum altında olacağınız ve bazı şeyleri sezgileriniz yoluyla hissedeceğiniz bir süreç var. Ancak uyku problemlerine karşı da temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili kova burçları görüşmek üzere. Mutlu bir süreç diliyorum. Sizlere hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Mars'ın oğlak geçişi 11. evinizde etkili oluyor. Kariyer gelelerinizde artış, e, imaj ve sosyal stafizlerinizle alakalı yükseliş söz konusu olacaktır. Girdiğiniz e, kalabalıklarda, çevrelerde bir şekilde öncü ve lider olacağınız, söz sahibi olacağınız, fikirlerinizi beyan edeceğiniz insanların sizin peşinizden geleceği bir süreç başlayacak sanki. İnisiyatif almaktan korkmayın, çekinmeyin. Siz zaten bugüne kadar belli bir birikim sağladınız. E, bu konuda herhangi bir çekinceniz olmasın. Artık atıl kaldığınız süreçlerin e, karşı alma vakti geldi diyebilirim. Bu konuda da hakkınız neyse onu alma noktasında hırslı olacağınız bir dönem. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Mars'ın Oğlak Burcu transitinden çok hızlandırılmış bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Umarım güzel bir süreç olur. Mars Oğlak Burcu'nda güçlüdür Dolayısıyla kendi potansiyelimizi ortaya koymak adına daha şanslı bir döneme giriş yapmış bulunmaktayız. Buraya kadar denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.